Bugün Tiger Cave'e tırmanacağız, biraz yağmur yağıyor, epey de basamak çıkacağız, yaklaşık 1300 olması lazım. Yağmurluklarımızı giydik, yavaş yavaş tı tı tı çıkacağız. Yukarıdan manzara muhteşem olacak diye düşünüyorum çünkü, öyle gördüm. Çıkış yolunda bir sürü buda heykel ve tapınaklar var, onları da göstereceğim, etrafı göstere göstere geziyor olacağım. basamaklar nerede acaba? Karşıda bir heykel daha var. Bu da heykeli. Aa okey. Biz yukarı çıkacağız değil mi? O tırmanışı. Bence yapalım. En azından deneyelim. 1300 oldum ya. Bir şey değil. Başlıyoruz. Çok iyi görünüyor. Evet. Burası ilk basamak var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 1300'e kadar sayacağım böyle. Önemli bir uyarı. Yoksa çok sağlıklı olmayacaktır. Tırmanmaya devam. Biraz sesinde. Yukarıdan nasıl görünecek bilmiyorum ama ben inanılmaz terliyorum şu an. Yağmur yağıyor. Of, sıcak. Muhtemelen <gülüyor> hava şartlarından dolayı manzara çok iyi görünmeyecek olabilir. Sizin de. 723. Basamağı da tamamladık böylece. Uh. Yaklaşık 500 uh. yeah. 500-550 basamak kaldı. Kalan 553 basamakta verecektir elbette. Şu an çok terliyorum bu arada. Bunların yarısı yağmur yarısı ter. Yediğimde dolu supların acısı çıkıyor şu an. Uh. Devam. Hadi ben devam hadi. Hadi tutmayın beni hadi. Ebeveyn olunca ben çocuklarınıza nasıl işkence edersiniz? İşte böyle. Bu <gülüyor> Yey. Evet. Son 250. Son 250'den önce böyle görünüyorum. Hmm. I'm so fucking tired. Çok yorgunum. Ayser ve Jay muhtemelen 500'üncü basamakta falan kaldılar. Umarım ileridir. Bağırsam duyarlar belki. Ama gerek yok. Yani taşkınlık yapmayayım değil mi? Budaya geldik şimdi. Neredeyse vardım. Şurası. Ama ölüyorum. <gülüyor> Ve hiçbir şey görünmüyor. Ama şartları müsaade etmiyor. Size bakın. 1260. Evvel bizi karşılarına bakın. Sen ne yaptın? Nasıl çıktın buraya? Nasıl çıktın? Söyle çabuk. Evet. Geldim. Şimdi bu da heykelin oraya gideceğim. Onun önce biraz soluklanmam lazım. Tüm hücrelerimden ter akıyor. Bu şu yağmur değil. Çünkü yağmurluk vardı zaten üzerimde. Yağmurluğu şimdi çıkardım. Bu ter. Etrafa kalmeler var. Yani sis olması çok kötü oldu. Çünkü hiçbir şey görünmüyor. Buradan nereye gidiliyor? Burada bir yere gidiliyor mu? Oh, no, what is... Bu ne? Ne yaptınız bunu? Ah, evet sistem. Çok bir şey göründüğü söylenemez. Sanırım bu da diğer tarafta. Burası çok alçak. O merdiven neydi ya öyle? Evet, kıyafetlerimizin uygun olduğundan emin olmanız gerekiyor. Diz üstü şört ve askılı crop top gibi şeyler giymek serbest değil. Şimdi Buda'ya gidiyorum. Kıvılarımızı çıkarmamız gerekiyor burada. Zamanı çıkardım şimdi. Buda. Seni gördüğüne sevindim çünkü yarım saattir bunun için uğraşıyorum. Detaylar muazzam. Bunların hepsinin bir anlamı var muhakkak ama Neyi temsil ettiklerine de çok fazla bilgim yok. Buradan sonra muhtemelen okurum. Arkaya doğru devam ediyor yapılar. Kayanın üzerine oturtulmuş ya da oyulmuş Bilmiyorum. Görünmeye başladı tekrardan sis dağılırsa eğer çünkü hemen inmeyeceğim aşağıya hemen inemem inanılmaz yorgun hissediyorum sis dağılır da manzara ortaya çıkarsa biraz bekleyeceğim bunun için gözlerimi de açamıyorum güneş taraftan çok yakıyor burayı gösterdikten sonra inerim bu kadar yüksey bunu nasıl diktiniz? renklere bayıldım. Yani gerçek bir sağ tasarı. Güzel bir tasarım. Yani Buda'nın kendisinden ziyade yani o devasa Buda heykelinden ziyade şu arkadaşlar neyi temsil ediyorlar. Bunu araştıracağım en çok. faydaları de çok enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Herkes dinleniyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu yatan budanın? Böyle devasa bir versiyonu var Bangkok'ta ya da Phuket'te hiç, hiç emin değilim ama a, <gülüyor> devasası var yani inanılmaz büyük. Benim tam iki tane dileğim vardı İkisini biliyorum. Lovey <gülüyor> girl, you got this. Yap biz bir şu işi. <gülüyor> Çok görkemli. Devasa. Ve bulunduğu yere bakın yani. 1260 dikine dikine basamaktan sonra Buda'ya ulaştık. Nasıl yapmış olabilirler buraya bilmiyorum ama bir epeyce uğraşmış her yani belli ki. Sis var. Daha doğrusu vardı. Şimdi dağılıyor yavaş yavaş. Muhtemelen 10 dakikaya falan bu sis iyice gitmiş olur. Drone uçurmayı düşünüyorum. Muhteşem bir görüntü elde ederim. Eee... Ama sesin biraz daha dağılmasını bekleyeceğim. Çünkü drone uzaklaştıkça drone uzaklaştıkça e, sise girecek şu anki durumda. Ve sise girdiğinde görüş açısı kaybolup düşme ihtimali var. O yüzden drone'u şu an uçurmayacağım. Bir 10-15 dakika daha bekleyip drone uçurup bu muhteşem manzaranın tadına hep beraber çıkaracağım. yoluna girdik. Şu an ilk adımdayım. Ve yeeees vatana millet <gülüyor> Dönüş yolunda olmak kolay çünkü şimdi insanlara you made it, you made it diye bağırıyoruz. Biraz önce götünden terkamez değilmişiz gibi. The Çıkarken çok fazla sisi olduğu için tabii hiçbir şey gösteremedik ama şu an muazzam görünüyor her şey. Gerekiyor mesela. İşte geçiyor. Arkandan Sorry. Birisi sakatlandı. <gülüyor> Düştü galiba az önce göremedik. Gönlüm bir şey yoktur. <gülüyor> Yanılmaz. Tükendim. Aşağıda görüşürüz. Felaket hissediyorum kendimi. Çok az kaldı. Ama bayılmak üzereyim. Bedenim titriyor bedenim zangır zangır titriyor. İyi is Biz şimdi Crab'den çıktık. Crab'den sonra daha kuzeye gitmeyi planlarken bizim planlar değişti. Daha güneye gidiyoruz. Tekrardan Phuket'e gideceğiz. Bir gece Phuket'te kaldıktan sonra Bangkok'a gitmeyi planlıyoruz. Ee, otobüs bileti durumuna göre. Ama muhtemelen sadece bir gece kalacağız Phuket'te. Ardından... Ne gördük orada? Ardından Bangkok'a gideceğiz. Sonra Bangkok'ta ne kadar zaman geçeceğiz bilmiyorum. Ama şu an için planlar böyle. How about this hand huh? when everything falls apart? <laughs> okay, okay. <laughs> No, no, no, no, no don't stop, Don't no, no. mm. Forget, forget, forget. <laughs> <think about laughs> What? Chai.